Ee, merhaba arkadaşlarım ben Serdar ve San baştan hoş geldiniz. San Giyas'ı sıfırlamaya çalıştığımız, yüzü, yüzü bitirmeye çalıştığımız. Ee, yer. geldiniz. Burada araba var, şey var. Önce küçük küçük bir şey yapalım, muhabbet, sohbet falan filan. Ben şuradaki e, kamerayı alayım bari. Evet, hemen yürüyor şerefsiz. Ee, GTA Remastered'ın bayağı sağlam. Ee, şeyleri çıkmış. Belki ben bunu söyleyene kadar trailer'ı falan çıkmış olur. Ya gerçekten duyurulmuş olur. Kotaku, Kotaku ee, sızıntıları ee, duyurmuş ki genelde Kotaku'da çıkan sızıntılar doğru çıkıyor. Hep. Fallout 4 hakkında falan doğru çıkmış. Çok, ee, şey hakkında hep doğru çıkıyor. O yüzden güzel çıkınca oynarız ama önce konsollara gelecekmiş. Gelecek yıla bilgisayarlara gelecekmiş. Konsollara gelirse oynayabilir miyim ben bilmiyorum. Ee, yani PlayStation 5'e falan gelirse oynayamayız zaten çünkü PlayStation 5'im yok. Ee, PlayStation 4'e gelirse bakalım. Ee, Kıbrıs'ta bir e... ne kartı, grafik kartı değil, i̇şte, capture kartı bir şeyim var. Ee, onu alıp e, gelirsem belki onunla birlikte, onunla çekebilirim eğer onu ayarlayabilirsem. PlayStation 4'te. Bakalım, bakacağız, Gör göreceğiz eğer PlayStation 4'e çıkarsa. O zaman başlayalım. Hadi bakalım hangi görevdi bu ya? Az Zero'nun görevleri var. Al görevlerini bir ara yaparız. Bir, bir şey yapalım. İkon üçünü yapalım. Ooo! vana görevleri açılacak. Girl, Güzel bir şey be. Güzel. Right? You know yeah. Wee Hey motherfucker, the code of the streets is that I don't snitch. I don't give a fuck if kills you, me, my brother. Street cats don't call no cops. Carl, he's a DA. <gülüyor> oh yeah? Well, where I go find him? He's at the Van Kof Hotel in the financial. Oh for <gülüyor> sure. <gülüyor> Roxarım bir bayılıyorum ya. Hadi bakalım bir şey yapsak da bir çıksa da Erman'la şunları şeyde oynasak. Güzel güzel grafiklerde oynasak ve atmosferi içimize çeksek bakalım nasıl olacak. Belki bozar atmosferi. Belki çok gerçekçilik oyunun akışını bozar. Bilmiyorum. Her türlü bakacağız. Ama ilk önce bunları da şey yapacağız. Şimdi şöyle olacak GTA Trilogy gelirse... ...büyük bir ihtimalle bizim... ...Keyyat programı video akışı falan da iyice yoğunlaşır. Bazı şeyleri geri plana atarım. Şey yaparım ama... Herhalde onlar çıkmadan önce de GTA 3'ü de bit bitirmek istiyorum. Belki GTA 3 e erkenden başlayabiliriz, GTA 4'ü bitirmeden önce başlayabiliriz bilmiyorum. Bakalım. Bakacağız. Ha bir şeyler düşünürüz ya. Bir şeyler yaparız sadece çıkınca. Ee, 4-1 yanlarına sarılacağım. Ne var lan? Ha kaçıyor bu okey. Bana nasıl şey yapıyor sanırım. Oh ho! Bana mı sallıyorsun? Nasıl? Ya gel ya ya. Ne, ne oluyor abi? Ne kadar bir şeyiz? Yolun diyor. ihtiyacım var diyor. O tarafa doğru yönlendiriyor. ki okay, ihtiyacım varsa gidelim zon. Burası bir kilometre başka bir şey söylüyor ama. Aha bu otel park servisi işletiyor, DA az sonra gelir. Gelsin bakalım, DA dediği district attorney yani bölge savcısı. Park görevlisi arkadaki otoparka kadar izle ve öldür. Etrafta kimsenin olmamasına dikkat et. Aha. Etrafta kimsenin olmaması çok önemli olmayacak. Sadece otoparka kadar takip edip öldüreceğiz. Devam et bakayım hocam. Devam et bakayım. Park görevlisi otoparka girdi, onu dışarı çıkar ve öldürdü. Yani inanılmaz ya, masum birini öldüreceğiz birazdan ya. Adam birlik vale yapıyor sadece, öylece yapıyor ve ölecek yani birazdan. Park görevlisi kıyafetini çal, hemen efendim, hemen efendim. Oh, mis gibi parayı da aldım. Kapka da olsun. <gülüyor> Hiç inandırıcı olmadım be. Diğer park görevlileriyle arabayı bekle İnanılmaz ya, şu an Gerçekten gördüğünüz gibi sınırsız staminamız mız var. Şşş, bitmeyecek bu. Kafamıza göre koşabiliyoruz. Dahala gitmeyeyim oraya. Peki inandırıcı olmaz. Yani yeah, çok inan in Evet. <gülüyor> Hiç inandırıcı değilim ya. Hiç inandırıcı görünmüyorum. Şapka, büyük falan filan. Mavi bir merit kullanıyor. Araç geldiğinde onu kendini tanımalısın. Diğerlerinden önce davran. Tamam. Ama kelimen tanımam kendim tanımama gerek yok ki siz söylüyorsunuz zaten. Şöyle el freni çekerek kullanıyorsunuz ara arabayı. Ben de ara sıra öyle kullanıyorum. Seçim mesela. Gerçekmişsin. Kanam mesela. bölünüyor. omzum şöyle duruyor lan. Ve azıcık ha şu şöyle ah ah yukarı ha. Sanırım şu klavyeden dolayı yüksek duruyor ama burada da mouse kullanıyorum ama. Azıcık öne gitsek işe yarar mı acaba? Yaramaz tabii ki yaramaz. Neyse okey bir şekilde şey yaparız. Ah, Bunu mu? Bu, bu sanırım. Yoksa bu değildi ya sanki. Bu değil bu değil. içindeki şey herife baksana. Başkası. Hadi bakalım. Bazen başka birisi erken dönüyor ve e, benden önce arabayı almaya çalışıyor aldı şurada kırmızıda dur ama buraya mı dönecek? A döndü. <gülüyor> Heyecan ettim bu. Herkes birbirine yürüyor şu an orada. Hey, wow, inanılmaz bir ortam var şu an orada. Oradaki bütün o kalabalık birbirine yürüyor. Konuşuyorlar diyorlar. neden lan başka bir yere mi gidemiyorlar? You Bunu alacağım. Hayır, <gülüyor> ben Diyen arabasını aldın, garaja git ve içinin uyuşturucuları yerleştir. yerleştireceğiz efendim. Çok da kibarımdır bu konuda. Çok teşekkür ederim değerli dostlarım. Bu arada yine e, ilginiz için, seri olan ilginiz için gerçekten muazzam. E, ayrıca yine e, önerileriniz için, destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. İnşallah küçük duyuru da hoşunuza gitmiştir. Hoş küçük duyurdan sonra gelecek video bundan önce mi olacak sonra mı olacak onu çok bilmiyorum ama. Bakacağız, bakalım. İnşallah hoşunuza gitmiştir veya gider veya... Bir zaman diliminde gidecektir falan bilmiyorum. İyice yürürken Morty'e falan bağladık. Hadi bakalım. yerleştirdi Aracı otoparka götür. Okey. Bunu kırmamam lazım. Arabayı diye görmesin. Görmez herhalde. Neden görsün ki? Neden? Bir kere böyle giderken bam diye şey girmişti bana. Tramvay. Hiç i̇şte hoş bir gün değildi yani. Tramvay yüzünden Şöyle çıkalım da Arabayı yola çarpmayalım. O mümkün, böyle bir şey var ne yazık ki. Arabayı çarpmama çalışarak Oğlum seni öldürürüm. Biz geri yollayabilirlerdi yani araba hasar görmedi, Allah'tan hasar görmedi. Motor üzerimize çarptı ve, ve inatla ben bu arabaya zarar vereceğim, ben senin boyanı sökeceğim falan gibisinden devam etti. İl çok stres yaptım ya. Acayip stres yaptım yani az önce. Bir park görevlisi diyeğin arabasını almaya geliyor, dışarı çık ve polisi ara. Hemen efendim. Böyle diye neden hemen Kısa bir işi mi vardı? Ne, ne işi vardı? Artık otelde nasıl bir işi varsa kısa olan, sürecek olan Biraz da fazla kısa sürmüş açıkçası yani o kadar da kısa sürmemeli böyle işler O yüzden Ya. tip moron. Oha ya şu Suçu suç yani bu. Arabayla süper sürüyorsunuz. Tebrik ederim memur bey. Adam arabasını alabiliyor muyum? Alamıyorum ama. Eee. Valet görevleri açıldı. Park görevlerini istersen geri gelebilirsin. Yapacağım. E he heh dur dur. Valet üniform gardrobuna bırakıldı. Bak bak bak beni ezmeye çalış ölçersiz. Lan gardrobum benim var mı ki burada? Benim gardrobum yok ki burada. Burada gardrop falan yok. Benim gardrobum mu olması lazım bir noktada? Ha, o yüzden vale görevlerini yapamayacağız sanırım. Neyse, başka bir görev yaparız. Bizim azıcık para kazanmamız gerekiyor. Tip sevdiğim bari. Çünkü 56 bin dolarımız var. Daha e, Ziron'un yerini satın alacağız. Ziron yerine 5 bin dolarım sat. Ya 30 bin doları sat satın alacağız sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ziron'un mekanını 30 bin dolara satın alacağız. Ondan sonra para yapmaya başlayacak. Her gün 2 bin dolarcık para yapacak. 2 bin dolarcık, azıcık bir şey. Çok azıcık. Ama yani onu telafi etmemiz için 15 defa gidip gelmemiz gerekiyor, Zero'nun kendi görevlerinden para kazanıyor muyuz onu bilmiyorum ama Bir bakalım Zero'nun ne kadar istiyor, 30 bin dolar yanlış hatırlamıyorsam Görüyor muyuz? 30. <gülüyor> Yani aslında burayı şey yapacağız ama ben ee, sevleyip ee, bir iki tane yan görev yapıp ondan sonra anan hikayeye devam etmek istediğim için şu an daha sonrayı bırakalım bunu. Azıcık para kazanalım en azından yani bir 30 bin dolar harcadıysak bir 30 bin dolarımız da olsun. Şimdi bunu burada şey yapalım. Buradan sonra şey gideceğiz gidip. Bisiklet süreceğiz. Azıcık daha bisiklet süreceğiz. Bisiklet süreriz çünkü bisiklet. Bisiklet bizim hayatımız. Bisiklet bizim hayatımız. Bisiklet gördüğümüz yeri bulmaya çalışacağım. Bir yani dükkan olacak. O dükkanda bisiklet süreceğiz. Tam yerini bulmaya çalışıyorum şu an. Orada bir şey var mı? Ya çelik yedek var ama çelik var zaten. Burayı anlamadım burada hiçbir şey yok böyle bomboş. Development opportunity. Burası böyle bir şey koyacaklarmış sanki şaka yapmışlar gibi. diyorum. is me. Mi? Burası ne lan? Market mi? Ne bu? Var mı? Çok iyi görünüyorsun diyor. <gülüyor> you so diyor. İşte burası da böyle bir barmış, güzel bara girdik. Barın içinde evsiz de oturuyor. Da ilginç bir var Ben geri çıkıyorum. Neredeydi ya şu yer? Ah şurada. Ah evet şurada de. Şurada bunu dök. Öğrenelim en azından, değil mi? Şeyi öğrenelim. Cobra. Hadi bakayım. Azıcık da kas yapalım. Kendimize gelelim. Hay bakalım CJ asılacaksın şunlara. En ağırlığına girişeceğiz CJ. CJ. CJ. Alıyor musun? CJ. Azıcık sanıyoruz CJ. Olmuyor CJ. O da lan. bunu mu kapatmam gerekiyor acaba? Evet, onu kapatmam gerekiyormuş. 50 kilo hadi bakalım. Hadi bakalım CJ. Asıl aslanım. Eritdin kaslarını yapacağız yine. Seni taşlara sürdüler. Orada kasların eridi. Taşlarda nasıl kasın eridi onu da anlamadım ama. Ah, oh kas. Artsın. Oh mis gibi artsın. Hadi aslan parçası. Hadi aslan parçası. O ne yapıyorlar lan? Ha meditasyon falan yapıyorlar herhalde. Biraz sonra karate öğreneceğiz. Karate. Oh kas artsın. O oh, hızı artıyor ha. Neden ki acaba? Bak kare hızını kapattığımız için mi oldu bunlar? Hiçbir şey mi şey o zaman? İşte master dolursa bundan hiçbirini çekmeyeceğiz. Aha kas yine arttı. Bazı artık daha hızlı yapıyoruz. Ne kadar kolaymış lan karazını kapatınca. Kare sınırlayıcısını açınca daha doğrusu. Oh mis. Daha fazla artacak mı? Artmayacak sanırım herhalde bugünkü spor ne yaptın sonra uğra. Tamam, sıkıntı yok. Aynen. Oh hu hu şu kas yini de... yolda şey ha. O zaman şöyle yapalım. Her bölümde bir şeyler yiyelim. Bir yere gidip bir şeyler yiyelim. Size lütfen yorumlarda bir belirtin nereden ne yiyelim, klasik benim e gidelim, pizza mi yiyelim, hamburger mi yiyelim? Bakın. Aynen hocam. Hocam bak, bunlar, bunlar, buna biz kickbox diyoruz. Biz bunu grocery'de öğrendik. Senin dövdüğüme göre benim sana öğretmem lazım ama ilginç hocam bak ezan okunuyor seni döverim ah şu an ben güç kazandım şu an ben güç kazanıyorum bir yerdeyken ez diyor yani çifte saldır hadi bakalım Bırakın o ne Oho, CJ de el kaldırıyor. Ne yapıyorsun hacı? Biz bunları biliyoruz zaten. Gel döveceğim seni. Evet. Al bakayım, al. Aha. Eziyorum. O adam beni tekmeledi. Şerefsizle bak. Bak yerdeyken eziyoruz. <gülüyor> Ustasına <gülüyor> hakaret ediyor şerefsiz. Neyse öğrendik. Tamamdır hocam teşekkürler iyi günler. Kutluğumuzdan dövelim mi bir iki kişiyi? Ee, şunu ben kapattım değil mi? Vallahi evet. Döveyim lan sizi ha? Çeteye bak ya uçan tekme atıyorum, atıyorum kaçıyorlar. Ya bu adam dövüşüyor ya. Bu adam şiddetli anlısı ya. Biz de çeteyiz ya ama bu adam şiddet kullanıyor, dövüyor ya. Böyle olacağını bilmiyorduk biz. Böyle olacağını sanmıyorduk yani. Burada var mı bir Şey dur bakalım. Şey arıyorum şu an. A. Okay. Pansiyon varmış burada. Ah, burası mı? Burası mı? Everything Must go mu? Yok, buralarda bir yerdedir ama, büyük ihtimal istediğimiz şey. Ezdim, ezdim. Öyle böyle ezmedim ama. Direkt ezdim böyle. Şey yap yapa ezdim. 5000 bin dolarsa alacağım ya şu evi. Alayım mı? 5000 bin dolarsa alayım mı? Burada ev yok ki. Kol tarafta mı var? Ben bu evi hiç almamış olabilirim ha. Kaç ne kadar bu? 40 bin dolar. Almam. Almam yani. Ha şu, burası. Epi Shopper. Aynen buranın bisikletin. Al... Ben bunu aldıysam şu an. Ben bunu bana verdilerse. Köprüm bisikleti nerede? Buranın bir bisikleti olması lazım. Daha sonra mı çıktı acaba? Allah Allah. Buranın bir şey yok mu ya? Köprü. buraya iş yapmıyor muyuz? Ne yapıyoruz ya burada? Yanlış hatırlıyor da olabilir mi? Belki. Bilmiyorum. Bisiklet görürsek binelim yani en azından. Motor mu? Motor, motoru alırım. Bisikleti almadık. Bari motoru alalım. Yani en azından karate öğrendik. Hiçbir şey yapmadık demeyeceğiz. Ama azıcık bir... Tam da ip var. Senin bisikletin, benim motorum mu var? Ben motorla mı şey yapacağım? Hadi motorla yapıyor olayım. Hadi motor yapayım olayım. o oh, harika. Harika. Çok iyi. Hemen şu sağ taraftan halledelim mesela. Şunu alayım. Şunu alayım. Dönüp şunu alayım. Geri döneyim. Evet. Kürüm. İlk önce sağ tarafta alalım. Sonra sol taraftaki alalım. Sonra da uzağa giderim Takiti açmak için. Hocam. Attım ama ya. İnsanlar paket atarak öldürebiliyoruz, değil mi? Bir başka noktaya git ve paketi bırak. Oğlum çok iyi ya, motorla yapıyoruz bunları, çok iyi. Nereye gitti şu an? Çok keyifli olacak bu. Güzel teslim edildi, bir başka noktaya git. Tamam, yaparız. Paketlerimizin de sınırı var, bak. O da önemli yani. Onları da şey yapalım. İyi. İyice. Neden her yerde şey baston var ya? Nasıl bir yer burası? Ah, hursti neymiş ben? Çok yermiş. İnşallah motoru e, şey yapmayız, harcamayız bu görevde. 56 bin dolarımız var. 56 bin doları akıllı tutalım bir. Tüm paketler teslim edildi. Ama sayıç, sayıt devam ediyor. Anladım. Güzel. Devam. İyi iş çıkardın şimdi ücretini verdim. 1267 güzel. Kalan süreye göre de veriyorlar. Okey. O oraya gitmeyelim. Şunu yapalım. Şunu yapalım. Şunu yapalım. Geri dönüp şunu yapıp dönelim. Süre bitmeden tüm paketleri gerekli yerler ulaştır. Hemen hocam hemen. 5 dakika vermişler zaten bize ama zaten süre ekliyorlar. Her teslimat için. O yüzden dikkatli ve hızlı bir şekilde gidersek güzel para da alırız. Güzel şey alırız. Ben bunu devlet binası mı tutuyoruz bunu şu an? Bir başka noktaya git ve paketi bırak. Hemen efendim. Of. Lan yanlış iş yaptık. Yanlış iş yaptık. Yanlış olan döndüm. Motorla da bunu yapmak güzel olacak. Baya hoş olacak yani. Keyifli olacak. Uuu çok iyi. Başka bir noktaya git ve paketi bırak. Anladım. Dört dakikamız var. Güzel güzel güzel. İyi iyiyiz. İyi gidiyoruz şu an. Yaparız bunu. Şimdi azıcık ilginç bir yere gideceğiz sanırım. Şimdi biraz böyle gidecekse bu şehirde bir şeyler yapmak azıcık zor olabilir. Olabilir çünkü... Ee... Buradan sesler mi geliyor ya? Dur fazla mı harcadık acaba? Ben bunu istasyonuna mı getiriyorum şu an? Buyur hocam güle güle kullan. Başka bir noktaya gitme paketini bırak. Bırakırız. Meclis binasına mı gideceğiz artık? Artık ne yapacaksak? Sen, ne yapıyorsunuz ya? Nasıl bir şey burası ya? Los Santos'dan kaçtık geldiğimiz şehre bak. Siz ne yapıyorsunuz hocam? Herkes delirmiş ya. Bir dakika var yetişmek için ha? Ama geldik zaten buraya. Buraya gelince... Acaba... ...eksi süre alacak mıyız yoksa şey mi olacak sadece? Paketler teslim edildi. Paran almak için noktaya gittik. Gidelim. Dağıtım noktasına geri dönüyoruz. Hadi bakalım. Böyle geçebiliriz. sahanın, stadın içinden ne olacak? Buradan geçsek hatta. Çok yerinde. İnşallah bunu tamir edebiliyoruzdur. Uf 3000 dolar. Müthiş rutinini verdim. Güzel 2838 dolar aldık. 4 3 4 dakika için falan. Bitmeden belki de gerekli yerlere ulaştır hemen bir şey çizelim. Ee, tamam iyice güneyde bir yer yok. Bunların hepsi kuzeyde. Odan şu 1 2 3 deriz. 4 İşte hep geri döneriz aynen. Sol tarafta bir devam ederiz önce. Keslim edildi. Başka bir noktaya git. O paketi bırak hemen efendim. Hemen yapıyoruz. Bütün bu... Bütün paketler bizden sorulacak. Paketleyeceğiz. Bütün bu işi paketleyeceğiz biz. 10 dakika. 10 dakika diye. 5 dakika. 5 dakikanın altına getirmezsek... Siz... Ödemiyorsunuz. Paketi alıyorsunuz sadece. Beni de kovuyorlar zaten. Güzel, güzel, güzel, güzel, güzel. Şimdi kaç level var Onu da bilmiyorum ha yani. <gülüyor> Polis peşimizi takılsaydı kötü olur bizim <gülüyor> için. de atıyorum ha. Hani kapılarını falan çalmıyorum. Kesinlikle iyi bir şey değilim. Ben motordan inşallah dumanlar çıkmıyordur ya. çıkarsa fenem olacağız. Motor tecrübesi arttı. Güzel, güzel, güzel, güzel, güzel. Yapacağımız şeyler var. A enerji challenge var bak daha burada. Yapacağımız, onu yapmak için evet bir şeyler şey yapabiliriz. Bu, burada, bu şehirde birkaç tane hippie olması ayrıca ilginç bir detay. Daha üzerine belki düşünülebilecek bir şey. tüm motorla giderken tabii şey olamıyoruz. Bisikletle giderken daha e, şeyiz. E, Azıcık daha yavaşız. Motor biraz daha hızlı olduğu için yerine Ulaştırmamız önemli yani paketlerin. Böyle normalde bisikletlere geçerken sağ tarafa bakıp atıyordum hemen. Durmuyordum çok. Oho. Bunda durmam ee, gerekiyor. En azından yavaşlamam gerekiyor. Yavaşlamam daha makul olabilir. Durmaktan çok. Ben gidelim yine. düşmesi geç. İnşallah dumanlar çıkmaz motordan. 5304 nice güzel. Ha. Hey <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi bakalım. 1 2 buradan buraya geliriz. 3 4 ha. O zaman 1 2 Üç, dört, beş falan mı? Şöyle yaparız. Şuradan geçer. Şuradan alırız. Oradan buraya geçeriz. Buradan aşağıya inip e, Limandan yukarı çıkarız. Şunu atarız. Şunu atarız ve geri döneriz. Tümdüz ileri. Hadi bakalım. Şimdi zorlaşıyor. Bir kuryenin hayatı daha Gerçekten Doğru yani. Ha yani buradan dönecektim zaten. O yüzden bu anlamı yoktu durduğumu yavaşlayayım mı diye karar vermem için. de belirli kararlar vermiş oldum. Güzel. Altı 6 dakikamız varmış. Okay, bayağı varmış bir zamanımız. Öl. Öyle... Güzel. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Sağa inip A lan bizim oraya ulaştıracağız. İstasyona ulaştıracağız. Tamam. Güzel, ooo burası da şeymiş. İnşaat alanının fotoğrafını da çekmemiz gerekiyor, bunu da hatırlayalım. Sonraki defa oradan geçerken aklımızda bulunsun. Polisleri çarpmadık iyi oldu. Yoksa ölüm fermanımızı imzalardık. İşte bak bunu hiç sevmiyorum. Ama bir de yavaş yavaş gidiyor. Dört paketim kaldı. Üç yerimiz var. Tamam sıkıntı yok. Yaparız azıcık. Ökezledik ama. İyiyiz. İyiyiz. Şuradaki saçma yerden de geçersek. Böyle bir yer var. Yani. Limana inmiş olduk. Da görüyoruz yani oradaki şeyi de. saçmalamayacağız. Daha 5 dakikamız da var ama işte kaybettiğimiz vakit şeyden gidiyor. Paradan gidiyor. Sıkıntı o yani. Parayı kesmiyorlar da e, elimizdeki vakit kadar üstüne ekliyorlar. Böyle bir durumumuz var. Bakalım. Yani Sunfyer'de ayrılmadan önce de bütün fotoğrafları çekmiş oluruz bu arada, onu da söylemiş olayım. Önüm var, bir geçmem gerekecek. Evet, tükürüm buradan geçmeden diğer yoldan geçelim daha hızlı olur. Motordan hala duman çıkması beni çok e, şaşırtıyor çünkü... ...yaparım, beceremem motoru sağ tutmayı falan diye düşünüyordum. Güzel demek ki iyileşme var gerçekten şu folye yeteneklerinde, sürgülü yeteneklerinde. <gülüyor> hocam, hocam son paket. Şu an bunu beceremeyip şey yapsam inanılmaz komik olurdu. Şu noktada falan. Elimizdeki herhalde ekstra paket sayısı kadar da para alıyoruz değil mi? Onun da bir bonus sistemi bir şey oluyordur. Mi? O mis gibi Sunfear'ın şu yokuşlarına bayılıyorum ya. Ohoho bebeğim. Daha da var ha. Daha da yokuş var. Şu burası çok şey bir yokuş olması gerek. Aynen. Ben diyorum motom duman mı çıkıyor motordan yok egzoz mu şu yani motor türünün kendi egzozu azıcık rahatladım endişelenmiştim azıcık rahatladım belki bu motor böyledir abi belki motorun egzozundan atışı çıkıyordur patlayacağı zaman bilmiyorum şu an evet tam egzozdan çıkıyor bir yöne doğru çıkıyor çünkü böyle havaya doğru çıkmıyor 2572 dolar nice vakitler için aa okey güzel lan yaptık Oh mis bu devre artık 2000 dolar para kazandıracak. Düzenli toplamaya dikkat edelim. ederiz Ne kadar topluyor şu an? bu bakayım. Toplamıyor. Şu an şu. Şurada resim çekilecek bir yer olduğuna eminim. Watch Şuralarda bir yerde 74 bin dolarımız oldu bu arada. İyi iyi paramız oldu. Şöyle baksak aynen. Güzel ben bunu götürürüm ha. Ben bunu şeye götüreceğim. Bu ne? Anıt falan herhalde. Bu anıtta da illaki ha mezarlık gibi bir şey. Bunun bir fotoğrafı bir özelliği bir şey yok mu acaba? Vardır. Yok sanırım. Şöyle bir bakalım da. Yanılacaksam yanılayım. Yanılayım Okey. Çiçekle insan dövme de herhalde sana herhalde özgü bir şey olmalı. Bilmiyorum. Var mı diğer oyunlarda? Genel olarak çiçekle insan dövdürmezler. Bu bir gerçek. Ama bu oyunda dövebiliyoruz. Bu oyunda böyle bir Şans veriliyor elinize. Ya sen çiçekle insan mı dövmek istiyorsun? Gel döv. Şimdi burada ben şunu çekerim tabii. Çeke o sıkıntı değil onu çekeriz de. Neden çektik bilmiyorum ha. Bomboş araziyi neden çektik yani bilmiyorum. Burada bir fotoğraf şeyi olduğunu biliyorum. Aynen, tam bu köşede. motosiklet tecrübesi de arttığımız gibi. Orada gate var. Bunu çekecektik? Yanlış bilmiyorum şunun da yok muydu? Nerede vardı? Türkiye'de vardı. Baksana az önceki yerini gösteriyor. Herhalde az önceki yeri gösteriyordu yani. Buralarda bir yere saklıyordu. Neyse bakalım. Bunun yanına iyi arabayla gelince mi şey oluyordu? Evime sadece motor var şu an. Selam. Hey, you Tabii isterim. Oh, güzel. gerçek hayat da böyle olsa. Kate artık senin sevgilin oldu. Öylece artık hastanelerde ücretsiz yararlanmanı sağlayacak. Onun paradiyasındaki yerini bulabilirsin. Hayat işte, ne ne diyeyim. Öylece. Sonrasında böyle bu oylar. <gülüyor> çok, çok daha düz, çok daha basit. Flört, flört. Ah, yok, yok öyle bir şey. Neyse, okuyacağım. Okay, güzel. Buraya bir şu ansatan olmamızı gerek yok. Abi, bir görev daha yapalım bunun üzerine. Ulan burada bir yerde de sanki. Sanki, sanki. Ben bunu buraya koyacağım Ondan sonra bir şey yere bakmak istiyorum sanki 0'ın karşısındaki ee, yerde de bir karşısındaki statta da bir toraf biliyoruz, biliyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam. Az eksildi ya Allah kahretmesin. Az önce artırdım ya. Bir şeyler yemem lazım evet. Bir şeyler yeyelim ondan sonra diğer görevi yapalım. Şurayı laki bir araba park eder bir şey yapar. Şimdi. nereye nereyi çekecek? Yedinci fotoğrafı çektin toplam 50 tane var. Anladım 43 tanesi kaldı diyorsun yani. Bu hesabı da benim yapmamı bekliyorsun. Peki ben o hesabı yapamazsam o zaman ne yapacaksın? O zaman ne en yakın yemekçi nerede ya? Yok. Okey öğren aslında yaparız eğer görev böyle bir şeyse. Bakalım. Bir yandan şeyin açılmasını istiyorum. Araba okulunun da açılmasını istiyoruz. O da senin deconstruction görevinden sonra açılacak. O açıldığı zaman hey. Hey, kuş. Bu sefer olsun peşinden mi gidiyor ya? How evet, much kaç kilo kaldırıyorsun ya? Evet, döv, döv, döv ulan. Ben de burada duracağım. Dövebilirsin. Vur, vur. Arabaya vuramıyorsun, havaya vuruyorsun şu an. Arabaya vur be. Kırmızı ışık yansın ha. Seni böyle bir bu tarafa doğru ittirelim. Ya. Oh. Oh. Lan olaya bak. Oh, polislere saldırıyorlar. Çok ilginç lan. Neden? Millet polise saldırıyor. Aa öldürüyor. Hayır bu ya, bu gerçek değil. see what you've got, sissy! Hey! <laughs> Move your vehicle, please! Shoot him, dammit! Shoot him! Oops! <laughs> They're pushed! Ne var memur Bey? Arabanza mı dönüyorsun acaba? Mantık arabanız orada açık ortaya da bıraktınız. Vaa wow, sizin arabaya da saldırmışlar. Sen mi vurdu lan kendi arabanı? Okey Aa öldü ezerek öldürdü. Abi yapmayacaktım böyle işte yanlış yaptım ben de seni ezdim diyor ve gidiyor şu an. Sonuçta herhangi bir şey yok. Öylece. Böyle bir yerdeyiz biz şu an. Hayır, istemiyorum. İyi, e, yapalım o zaman görevin. Ne ne diyeyim? Ne yapayım? Deconstruction ha. Hey homies. What up, Carl? What the fuck is going on? Do I look like a hooker to you? What? Those assholes keep saying shit to me. Who said this to you? I'm a fucker, I'm a. No, hold up. I got this. I need to go teach him a little ha, that's right. Yeah. Bakalım. <gülüyor> sizlere gösterelim bakalım sağ demek. İnşaat firmasındakileri korkut hemen efendim. Tüm prefabrikleri yık ve usta başını öldür. Aha. Prefabrikleri yıkmak için inşaat malzemelerini kullanabilirsin. Tamam. Darım arşıyım diyor birisi. Okay. <gülüyor> ne yapmak istiyor musun gerçi? <gülüyor> Aa, umurumda değil diyor. şöyle yap, yap. Nerede? Aa bu patlamadı olmadı bu. Gel ulan hep hepiniz peşime düşün. Oh oh oh oh oh, oh bebeğim. Öldün sen. İki tane sıkınca bak nasıl da kaçıyorlar var mı burada tüp mü bir şey. Bunlar da yok bunları düz yıkacağız. Hacan ben... Gezeceğim o zaman sizi. Oh mis gibi. Dört tane kaldı. Gelin bakayım. Gelin bakalım size azıcık terbiye öğretelim kız kardeşime demek bunları söylersiniz ha. Gel bakalım gel gel. Hadi bakalım. Aa. Aa. Oh, gelin ulan, gelin bakalım. Ya ya ya ya ya ya ya ya. Oh, ahpe. Verim lan size. Bunu da yapabiliyormuşuz yani. Onu öğrendik ama. Oh, 2 tane mi kaldı? Daha var mı? Hey. Bunlar her yerden geliyorlar. O bir inşaat şirketi için bu kadar şey yapmıyor. Aile şirketi falan mı acaba? Bu oh, para. Can I have this? You with my nail gun. Oh. Yeah. Nasıl inşaat lan? Var mı gelin? Yıkalım o zaman şunda. Ha, okay. <gülüyor> Yok hocam hiç kimse kalmadı etrafta. Hiçbir şey görmesen hadi bakalım. Taşınabilir tuvaleti çukura, çukura it. Hemen efendim. Büyük bir keyfi sonra üstüne beton dök. Ulan inşaat çetene bak. Mafya çıktı. Elimizi neye şey yapsak, ne el atsak mafya çıkıyor. Çete çıkıyor çete. Herkes çeteci ve çete olmuş. Aile diyorsun, çete çıkıyor. Şirket diyorsun, çete çıkıyor. Arkadaş grubu diyorsun oh, çite çıkıyor. Oh, oh Hocam bir dakika. Yeah, Teşekkürler. <gülüyor> <God, the> <gülüyor> Ya hani Bu da Ya biri, biri kendini bir şey zannetmiş. Oh evet, çünkü <gülüyor> Onun şu an çimento kamyonuyla bin, hemen efendim. Amen. Ee, bir iş kuracaksanız temeli güzel atacaksınız. Sağlam temelleri olacak işin. Işte. Okurum başına kamyon arkası dönük olarak park et. Oh. Mis keşke aşkeller de böyle yapabilecek keşke Sanrasta. Oh, mis mis mis mis mis mis mis mis mis mis mis mis mis mis mis mis. Haydi bakalım şimdi arayacaksın ve diyeceksin ki sen Jason. Arayayım bakalım. Aha. Aynen. Dek sen iyi sürmüyorsun şimdi. Delam <gülüyor> Jetro. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun hocam? kötü sürüyorsun, git biraz öğren diyorlar yani kısacası. İyi o zaman teşekkür ederiz bu yorumlar için onlara ve bur buraya da böyle eee sevliyelim diye. Gelecek bölümlere böylece okul görevleri, school görevleri aşılmış olur. Ve evet, ee, değerli arkadaşlarım, ee, size yine bu güzel ee, şehrin üretinde... çok teşekkür ederim. Ee, izlediğiniz için, takip ettiğiniz için, yorumlarınız için, like'larınız için. Ee, önerilerinizi, e, düşüncelerinizi, sorularınızı aşağıdaki yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, açıklamalarda bir takım ilginizi çeken e, başlıklar, isimler, konular, linkler bulabilirsiniz. Orada bakmayı unutmayın. Ee, sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlüğe sahip olmanız dileğiyle, hayatta mutlu, huzurlu ve keyifli de kalmanız dileğiyle bay bay.